Merhabalar, 3 Haziran 2022 tarihinde Merkür 26 derece boğa burcunda Düz seyrine başlıyor olacak. Bu videoda merkür retrosunda yaşadıklarımızı ve retro bitiminde yaşayabileceğimiz ihtimalleri ve çok kısaca burçlara neler beklediğini aktarıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa ve bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Beni instagram opikusansölece hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da ufak ufak paylaşımlar yapıyorum. Evet 3 Haziran'da Merkür 26 derece boğa burcunda retro hareketini tamamlayarak artık düz seyrine başlayacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte 10 Mayıs tarihinde 4 derece ikizler burcunda Merkür retrosu başlamıştı. Özellikle Merkür'ün ikizler burcundaki retro hareketi yani ilk part 4 derecelik part baktığımız zaman Bizi biraz daha zorladı. Çünkü burada Merkür ikizler Burcu'nda yönetici konumda kendi potansiyelini, pratik düşünme kabiliyetini daha iyi sergileyebilir vaziyette. Akabinde ise Merkür'ün tekrar Boğa Burcu'na, e, Süreçte e, bizim gündemimizi biraz daha Nisan ayına, Mayıs'ın başlangıcına e, yönlendirmiş oldu. Yani e, esasında Merkür Retrosu'nun bitiminden de hemen sonra şöyle bir Nisan-Mayıs ayları gündemini tekrar gözden geçireceğiz gibi gözüküyor. E, klasik olarak biliyorsunuz ki Merkür Retro'larında özellikle Merkür'yen konularda iletişim, yazışmalar, görüşmeler, anlaşmalar, taahhütler, sözler ve e, hareket gerektiren, hızlı hareket gerektiren durumlarda bazı aksaklıklar, gecikmeler veya yanlış anlaşılmalar yaşayabiliyoruz. Burada tabii ki aslında Merkür retro sürecinde Merkür'ün çok keyifli açıları oldu. 20 Mayıs tarihinde Jüpiter'le, 24 Mayıs'ta Mars'la çok güzel görünümleri oldu. 26 Mayıs tarihinde ise Plüto ile çok güzel bir üçgeni vardı. Esasında geçmişte kalan o konu, o gündem, zihnimizi meşgul eden durum her neyse bunu çözümleyebilmemiz adına bize bir takım hareket potansiyelleri sağladı. Ancak tabii ki koç enerjisini... Çok fazla hissedemediğimiz için ki 25 Mayıs tarihinde Mars Koç Burcu geçişine başladı. E belki bazı fırsatları kaçırdık, belki gerektiği yerde eylemsel enerjiye geçemedik ama artık Haziran ayı ile beraber hem Merkür Retrosu'nun bitimi, hem Mars'ın ve Jüpiter'in Koç Burcu geçişiyle beraber. Çok hızlı hareket ediyoruz. İstediklerimizi alma noktasında cesuruz, girişkeniz ve oldukça motive bir pozisyondayız. Dediğim gibi Merkür'ün retro hareketi bittikten sonra ilk 4 derecesinde boğa burcunda ilerleyecek. Çünkü 26 derece boğa burcuna kadar gerilemişti. Ve 13 Haziran tarihinde de Merkür'ün tekrar ikizler burcu geçişine başladığını görüyoruz. Merkür en son 30 Nisan 2022'de ikizler burcuna geçmişti. Dolayısıyla şöyle bir 30 Nisan gündemini bir gözden geçirin akabinde devam eden süreçte 13 Haziran sonrası yine benzer enerjiler olacaktır yani mayıs ayı gündemimiz Aslında Haziran ayında elden geçiyor elekten geçiyor Merkür retroyken yapamadıklarımız halledemediklerimiz toparlayamadıklarımız veya yanlış anlaşmalara sebebiyet verdiğimiz konular Haziran ayında tekrar gözden geçiyor olacak arkadaşlar Süreçte burada özellikle 20 Haziran tarihinde Merkür'ün Jüpiter'le çok keyifli bir açısı olacak İkizler Burcu'na geçtikten sonraki özellikle Jüpiter'in Koç Burcu enerjisini pekiştirecektir. Çok hızlı hareket ediyoruz. Çok fazla şeye aynı anda ilgi duyuyoruz. Sanki bir boşluktan çıkmış gibi bir kısıtlamadan çıkmış gibi her şeye saldırma ihtiyacı içerisinde olabiliriz. Merkür'ün ve Mars'ın buradaki hızlı hareketi. En büyük etken olacak arkadaşlar. 2 Temmuz tarihinde Merkür'ün Satürn'e güzel bir e, görünüm olacak. ki Bu da e, özellikle kalıcı başlangıçlar, anlaşmalar ve görüşmeler adına bizi destekleyecek. 2 Temmuz'da aynı zamanda Merkür'ün Neptün'le bir kare görünümü olacak. Burada tabi algılarımızda bir takım yanılsamalar söz konusu olabileceği gibi. Aynı zamanda kare açılar her zaman gelişime en müsait açılardır arkadaşlar. Bunu unutmamakta fayda var. Süreçte işte Merkür Neptün karesi hayallerimize ulaşmak için, hedeflerimize ulaşmak için üzerimizde körü toprağını atabilmek için her ne kadar zorlanıyor olsak da her ne kadar dirençle karşılaşıyor olsak da artık mücadele etmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor ki aynı gün içerisinde zaten satürne sağlam bir görünümü var. Bu da demek oluyor ki evet uzun vadeli bir yola giriyorsun. Bunun için bir takım mücadeleler verebilirsin. Seni yanıltmaya, vazgeçirmeye çalışanlar olabilir. Ama sen yolundan vazgeçme e, yolunda ilerlerken de yanılsamalardan uzak dur diyor. Sanki sistem 2 Temmuz günü de bu anlamıyla dikkat çekiyor. Ve 5 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Artık temiz bir sayfa açtığımız yeni bir döngüye e, Temmuz'un ilk haftası itibariyle dahil oluyoruz. Evet, e, Merkür Retrosu bitiyor. Harekete geçiyoruz, hızlanıyoruz, aksiyon almaya başlıyoruz. Peki yükselen burçlara göre e, ne gibi bir süreç deneyimleyecek? Çok e, deneyimleyeceğiz. Çok kısaca şöyle bir göz atalım. Koç burçları Merkür e, Düz Seyri'nin ilk kısmını ikinci elinizde, devam eden kısmını üstüne üçüncü elinizde yaşayacaksınız. Parasal konulara dair özellikle süreçte ilk hafta itibariyle önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Geçmiş aksaklıkları telafi edebilirsiniz. Merkür'ün ikizler burcu geçişiyle beraber sosyal çevreniz, iletişimleriniz, yazışmalar, görüşmeler, anlaşmalar, kısa mesafeli seyahatler noktasında aktif olacağınız bir süreç başlıyor olacak. Boğa burçları Merkür retrosunun bir kısmını burcunuzda yaşadınız bir kısmını ikinci evinizde yaşadınız ve şimdi tekrar burcunuza Merkür'ün gerileyerek düz seyrine geçtiğini görüyoruz. Özellikle kendinizi ifade etme noktasında bazı sorunlar yaşadıysanız bir şeyleri tamamlama bitirme noktasında problemler ile karşılaştıysanız bunları çözümleyebilirsiniz bu hafta. Devam eden süreçte Merkür'ün ikizler burcuna tekrar yürüyüşü parasal konularda fikirlerinizi hayata geçirmek için size bir fırsat sağlayacak. Bu Bununla alakalı yeni kaynaklar arayışına girebileceğiniz gibi yeni görüşmeler anlaşmalarda gündeminizde olacaktır. İkizler Burçları Merkür Retrosunu burcunuzda deneyimlediniz ancak akabinde boğa burcuna kadar girildi. İlk kısmı 12. evinizde, ikinci kısmı 1. evinizde deneyimleyeceğiniz bir düz seyir durumu söz konusu. Burada özellikle bilinçaltınıza, travmalarınıza giriş yapan bir merkür oldu. Çok kısa süreliğine de olsa. Bunları iyileştirmek ve çözüme kavuşturmak için aslında bir takım ipuçlarını da hayatınıza dahil etmiş oldunuz. Şimdi ise akabinde devam eden süreçte merkür tekrar burcunuza geçiyor ve bir şekilde söz sahibi olan sizsiniz. Karar mercii sizsiniz. Sizin sözünüzün tesiri oldukça büyük. Sizin etki alanımızın oldukça genişlediği bir süreç söz konusu olacak. Haziran ayının büyük bir kısmında sevgili ikizler burçları. Sevgili yengeçler, Merkür'ün boğa burcunda düşse eline başlamasıyla beraber öncelikle 11. ev alanlarında arkadaşlıklar, sosyal çevreler, hayatlar e, ve hayaller, <gülüyor> hayal dünyamızla, vizyonumuzla alakalı gündemlerde e, bir takım gelişmeler yaşayabiliriz. Arkadaşlıklarımızla yanlış anlaşılmalar yaşandıysa bunları çözüme kavuşturmak için bu haftayı değerlendirebiliriz. Akabinde Merkür tekrar İkizler Burcu'na geçecek. Burada özellikle sezgisel enerjinizin çok aktive olduğu, projelerinizin hayata geçirilmek üzere hazırlanmaya başladığı bir hazırlık sürecine geçiş yapıyor olacaksınız. Aynı anda birden fazla konuyla ilgileniyor olabilirsiniz. Geçmişte kafanızı kurcalayan meseleler tekrar karşınıza çıkabilir. Aslan burçları Merkür'ün Boğa burcuna düşseline başlamasıyla beraber özellikle ilk hafta kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı önemli görüşmeler, anlaşmalar ve kararlar sürecinden geçebilirsiniz. Devam eden süreçte Merkür'ün İkizler Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Haziran ayının büyük bir kısmında. Burada özellikle 11. ev temaları ön plana çıkıyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevreler, kariyer gelirleri, ünvan, terfi gibi durumlar. Bunlarla alakalı görüşmeler, konuşmalar süreçte etkili olacaktır. Sevgili Aslan burçları. Sevgili Başaklar, Merkür'ün boğa burcunda seyirine geçmesiyle beraber özellikle 9. ev konularında bu hafta itibariyle bir takım sorgulamalarda bulunabilirsiniz. Hayat görüşünüz, yaşam felsefenin sizi hayatta tutan değer yargıları nelerdir? Kendinizi hangi konularda geliştirmelisiniz veya yetersiz görüyorsunuz? Bu alanlara yönelebilirsiniz. Akabinde Merkür'ün tekrar ikizler burcuna geçeceğini görüyoruz. Uzunca bir süre sizin haritanızın 10. evinde etkili olacak. Bu da kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok önemli kararlar alacağınız, çok önemli gündemler ile meşgul olacağınız bir süreci işaret etmekte. Sevgili teraziler, Merkür'ün Boğa Burcunda düz seyirine başlaması özellikle borçlar, ödemeler, ortaklaşa ve krizi meseleleri çözme noktasında bu hafta bir takım fırsatlar karşınıza çıkaracaktır. Devam eden süreçte Merkür'ün İkizler Burcu geçişiyle beraber belki biraz uzaklaşma ihtiyacında olabilirsiniz. Bir seyahat gündemi söz konusu olabilir. Yeni bir eğitim, yeni bir yol, sosyal medya, özellikle satış pazarlama, hukuksal gündemler ve yurt dışı ile alakalı meselelere daha çok odaklanacağınız bir gündem olabilir. Sevgili Akrepler, Merkür'ün Boğa burcunda düz seyrine geçişiyle beraber ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında Tıkandığınız, e, zora düştüğünüz konuları tekrar e, değerlendirmek adına bir fırsat yakalıyor olacaksınız. Akabinde Merkür'ün ikizler burcu geçişi 8. ayınızı hareketlendiriyor. Burada bu ortaklaşa e, meselenin paylaşım noktası, derinleşmesi veya yeni e, alternatif çözüm yolları e, ruhsal anlamda sizi dönüştürecek ve bazı araştırmalar ve gizli bilgiler ulaşmanızı sağlayacak sevgili akrepler. Sevgili yaylar, Merkür'ün Boğa burcunda düz seyriğine geçiyor oluşu. Özellikle iş, sağlık ve düzenle alakalı konularda tekrar bir gözden geçirme süreci yaşayabileceğinizi gösterirken, Merkür devam eden süreçte ikizler burcuna geçecek ve ikili ilişkiler alanında gündeminiz Haziran ayı boyunca çok daha aktif şekilde çalışıyor olacak. Bu alanda önemli görüşmeler, konuşmalar, problemleri çözme kavuşturmalar söz konusu olacaktır ki zaten Mayıs ayında bir nebze olsun bu alana giriş yapmıştınız. Sevgili oğlaklar, Merkür'ün boğa burcunda düz geçiş geçişi özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız, o macera arayışını sizi heyecanlandıran konularla alakalı e, problemler varsa bunları çözmek adına fırsatlar sağlayacaktır. Akabinde Merkür İkizler Burcu'na sizin altıncı elinize geçecek Haziran ayının büyük bir kısmı yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir rutin oluşturmak, e, bir sistem kurmaya odaklı ilerleyecek gibi gözüküyor açıkçası. Burada özellikle kendinizi organize etmek adına alternatif çözüm yolları arayışına girebilirsiniz. Sevgili kova burçları, Merkür'ün boğa burcunda düz seyrine geçişi özellikle ev, aile, yuva gibi kavramlarla alakalı önemli gündemleri tekrar masaya yatırmanızı sağlayacak. Akabinde Merkür ikizler burcuna 5. elinize geçiyor. Burada aşk hayatınızla alakalı önemli haberler olabilir. Biraz hayatın eğlenceli yanını Deneyimlemek isteyeceksiniz, hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz ve bu anlamda fırsatların peşinde olacaksınız sevgili kova burçları. Sevgili balıklar, Merkür'ün boğa burcunda düz başlıyor oluşu. Üçüncü evinizde etkili, özellikle yanlış anlaşıldığınız, yakın çevrenizle alakalı bir takım diyalog problemleri yaşadığınız durumlar varsa bunları tekrar çözüme kavuşturmak için bir fırsat yakalıyor, şans yakalıyor olacaksınız. Akabinde Merkür ikizler Burcu'na dördüncü elinize geçiyor. Bu da Haziran ayının önemli bir kısmı boyunca ev, aile, yuva yaşadığınız yer, belki bir taşınma gündemi, belki aile büyükleriyle alakalı gündemlerle ilgileneceğinizi göstermekte. Evet, Merkür Retrosu'ndan, Retrovitim'inden bahsettik. Artık harekete geçebiliriz. Artık hızlanabiliriz. Süreçte Haziran ayı bizim için oldukça hızlı bir ay olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastörelece hesabı veya opikusastörelece gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.